Değerli öğrencilerim merhabalar. Şimdi karenin tarama testini gömeceğim arkadaşlar. Bu videoda eğer yorulmazsak konu testini yine yorulmazsak ÖSYS sorularını da gömmeye çalışacağım. Birinci sorumuz. Aşağıda gösterilen kare biçimindeki mavi bir kartonun kenarları %20 ve %50 küçültelerek iki farklı kopyası oluşturuluyor diyor. Peki şimdi biz bunun kenarına bir 10x diyelim ilk etapta bu karenin bir kenarı 10x olsun. Dolayısıyla alanı 100x yapar. Sonra %20 küçültüyoruz. Bu oluşuyormuş. Onun %20'si demek. Yani 20 ile çarpıp 100'e bölerseniz 2 yapar. 2 birim azaltırsak onu da 8x yaptı buranın. Şöyle yazalım. 8x. Ve alanı da 64x kare çıktı. Bu da 100x kareydi. Evet. Sonra da %50 küçültüyormuşuz bunu. Onun %50'si yani yarısı 5x yapar. Kalan da 5x'tir zaten. Alanı da 25x kare yaptı. Evet üst üste koyularak yerleştiriliyor. Elde edilen mavi bölgenin alanı. Şu andaki mavi bölgeden bahsediyor dostlar. Hadi bunu bulalım. Normalde tüm mavinin alanı 100x kareydi. Şu sarıyı çıkartınca biz şuradaki... 64x kareyi çıkartınca geriye 36x kare kalır. Mavi kısım 36x karedir ve bu 144'e eşitmiş. 36x kare eşittir 144. Demek ki 36'ya bölersem 4 çıktı x kare. x eşittir 2 geldi. Peki. Sarı bölgenin alanı... Kaç birim karedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi normalde sarının alanı 64'tü arkadaşlar. Tamamı 64. Ama şurada 25x kare var. Yeşil olan 25x kare var. Hemen 64'ten 25'i bir çıkaralım. 14'ten 5 çıktı. 9 5'ten 2 çıktı. 39 x karedir. Buradaki sarının alanı. Şimdi x'i 2 bulmuştuk. Karesi 4. 39 çarpı 4 çıkar o halde sorunun cevabı. Şurada çarpalım. 39 da 4. 36 elde var 3, 12 3 daha 15, 156 geldi sorunun cevabı. Evet ikinci soruyu okuyalım. Karşıdan görünümleri kare olan iki koli duvara dayalı biçimde gösterilmiş. Küçük karenin bir kenarının uzunluğu büyük karenin bir kenarının uzunluğuna oranı 4 bölü 7'dir. Hemen bunu bir gösterelim. Şimdi şurasına 4K dersek, tabii ki bu da 4K, tabii ki bu da 4K olacak. Büyük kare 7K'ymış. O halde burası 7K. 7K. Buranın da 7K olması için 3K kaldı. Ve bakın 3, 4, 5 üçgeninden şurası da 5K'yı yazalım. Tamam. Sabitlemek için K ve P noktalar arasına 80 santimlik gergin halat kullanıldığına göre... Büyük karenin çevresi nedir diye bir soru sormuş şimdi bize. Bakın K ve P noktaları arasına 80 santimlik. Yani şurası toplamda 80 santim uzunluğunda bir halatmış. Toplayalım. 4K, 9K, 16K yaptı. Halatın uzunluğu ve bu 80'e eşitmiş. Demek ki K5. K5 ise 7K 35 yapar. Büyük karenin bir kenarı 35'tir. Çevresini soruyor. 4 tane 35'i hesaplayacağız arkadaşlarım. 70-140 yapar. Büyük karenin çevresi Denizli'den geldi. Sorunun cevabı. Evet. 3 numaraya bakıyoruz. X kaç derecedir diye bir soru sormuş. Bakın buradaki vurgu şu. Şu parça karenin bir kenarına eşit. Dolayısıyla bu kenarına da eşittir değil. Şu ikizkenarı kenarı gördüyseniz soru biter. Şimdi karede köşegen açı ortaydı. O halde burası 45 derecedir. Şu iki açıya ki eşit açıdır bunlar. Toplamda 135 kalır. Bunlar da 135'i 130 olsa 65 yapar. 67,5. 67,5 olacak şekilde 2'ye bölerler. 67,5'un da dış açısını soruyor bize. 112,5 yapar dış açısı 180'den çıkarttığımda. Karenin bir kenarını 8 vermiş. O halde şurası da 8 ve bakın burada 15, 75, 93 geni var. Bizim buradaki kuralımız neydi? H'a 4H diyorduk bu kurala. Hipotenüse inen yükseklik kaç ise? Hipotenüs 4 katıdır. Demek ki 4 katı 8. O halde kendisi 2. Şimdi şu yükseklik de karenin bir kenarına eşit. Yani 8'e eşit olacak. O halde X'e kaldı 6 diyebilirim dostlar. Evet burada bir ikiz kenar görüyoruz. Geometrimizin birinci farzı neydi? İkiz kenar görünce tabana dikliği yapıştır hemen. Bu diklik tabanı ikiye bölsün. Kayı kuralı dediğim kuralı yapıyorum. Ve burada bir 3-4-5 üçgeni çıktı. Burası 4. Bize şimdi x'i soruyor. Bakın şuradan da x'i hipotenüs olacak şekilde bir dik üçgen içine sokarız. Şimdi şurası toplamda 5 olduğu için bu da 5. Burası 4 olduğu için bu da 4. Karenin bir kenarı toplamda 8 olduğu için buraya da kaldı 4. Ve şurada da Pisagor'u çakarsak x kare eşittir 5'in karesi ile 4'ün karesinin toplamı 16. Ne yapıyor? 36, 41 kök 41 gelir sorunun cevabı. Evet 5 numarada tamam geldik 6 numaralı soruya. Kare biçimindeki bir karton Köşegenleri boyunca kesilip elde edilen üçgenler falan filan. Peki buraya kadar tamamız. A noktasında bulunan bir karınca kartonlar üzerinden okların yönünde 160 santim ilerleyerek B noktasına ulaşmaktadır. Şimdi karede şu dört köşegen parçası birbirine eşitti. Bu bir. Köşegenler dik kesişiyordu ve buralar 45-45 oldu. Yani... Şu parçaların her biri eşit arkadaşlarım. İkiz kenar dik üçgen bunlar. A, A, A, A, A diyelim. Ve hipotenüsleri de her birinin A kök 2 olmak zorunda. 45, 45, 90 üçgeninin özelliğinden. Şimdi burada kaç A yürüdü bu karınca? 1, 2, 4, 6 ve 8 A yürüdü. Ve 8 A'yı bize 160 santim olarak vermiş. Demek ki A 20. Bize de A ile B arasındaki uzaklığı soruyor. Yani şuradaki 1, 2, 3, 4 tane A kök 2'yi soruyor. 4 A kök 2. A'yı 20 bulduğum için 4 çarpı 20 80'dir. Bir de kök 2 var yanında. Evet. Şimdi. Bakın karenin köşegeni 8 kök 2. Karede köşegen açı ortaydı. 45, 45, 45, 45. O halde hipotenüs 8 kök 2 ise dik kenarlarımız 8, 8. Tabii ki bu da 8, bu da 8. Şimdi ister şurada bir kosinüs teoremi yap. X'i bul. İstersen diğer köşegeni çiz. Köşegenler dik kesişiyor, birbirini ortalıyor. Sonra burada bir Pisagor yaparım, onu bulurum. Ya da istersem şurada 45'i gördüm. Bakın şuradan bir diklik indirelim 45'i gördüğümüz için. Şurası 2 kök 2 ise bu da 2 iki kök 2'dir. Bu da 2'dir arkadaşlarım. 45-45-90 özelliğinden. Şuraya da 6 birim kaldı. Ve bakın biri diğerinin 3 katı olduğu takdirde hipotenüs ne oluyordu? Küçük olanın kök 10 katı. Yani burada hiç Pisagora gerek yok. Cevap 2 kök 10'dur dedi. 8. soru. X kaçtır diyor. Klasik bir soruydu arkadaşlarım. Bu köşegen çiziyorduk. Köşegenler dik kesişiyordu. Şurası 3 kök 2, burası 3 kök 2, burası 3 kök 2, burası da 3 kök 2 oluyordu. Sonra şuradan da Pisagor çakacağım işte arkadaşlar. Ama yine Pisagor'a gerek yok. Yine ne demiştik? Bakın biri 3 kök 2, diğeri 2 katı. 6 kök 2. Biri diğerinin 2 katıysa küçük olan hangisi ise onun kök 5 katıydı hipotenüs. Yani 3 kök 2'nin kök 5 katı. Kök 2 ile kök 5'in çarpımı kök 10'dur. Bir de 3 var. 3 kök 10 yaptı. Sorunun cevabı arkadaşlar. Evet. 9'un sorumuz. Çevresi 200 santim olan kare. Duvara sabitleniyor. Ardından D noktasındaki duvar bağlantısı kopup. B noktası yere temas edecek şekilde tablo devriliyor. Peki. Çevresi 200 santimmiş. O halde bir kenarının uzunluğu 50 santimdir. Bunu bir yazalım şöyle bir. Tamam. Son durumda AK diktir. BK'ya. Tamam. B köşesinin K noktasına uzaklığı 40'tır. Bu da tamam. Bakın burada 30-40-50 üçgeni oluştu. Burası 30 oldu. Şimdi şuradan aşağıya da bir diklik indirdim böyle kareyi eğik görünce etrafından büyük kareyi çizin demiştim arkadaşlar. Ve bakın buradaki dört üçgen de eş olur. 30 40 30 40 30 40 30 40 şeklinde de dağılırlar. D noktasının yerden yüksekliği şuradan aşağı inen diklik yani şurayı soruyor. 70 çıktı sorunun cevabı. Evet, geldik buna. Ön kısmı pembe. Arka kısmı sarı olan kare biçimindeki bir örtü, yere paralel bir ipe şekildeki gibi asıldığında yerden 200 santim yukarıda olan gergin ipe temas eden kısmı ile KL köşegeni paralel oluyor. Tamam. M köşesi KL'nin bir elemanı oluyor. Buna da tamam. Örtünün N köşesinin yerden yüksekliği 80 santim olduğuna göre şimdi şuradan aşağısı 80 santimmiş. Burada, şuraya kadar olan kısımda toplamda 200 santimmiş ya bu yerden yüksekliği. 80'i buradaysa şurası 120. Tabii ki bu köşegen olduğu için şurası 60. Bu KL şöyle geriye açarsak bunu. Tam buradan ikiye bölündüğü için şuraya yükseklik de ikiye bölünecek. Burası da toplamda 60'tır. 30, 30 diye de bu bölünür. Olduğuna göre örtünün bir kenar uzunluğu kaç santimdir diye bir soru sormuş bize. Bakın burası 60 santim. Şu da 60'tı, bu da 60'tı. Karede köşegen parçaları eşitti birbirine. 60, 60. Burası da 60 kök 2 gelecek arkadaşlarım o halde. Örtünün bir kenar uzunluğu nedir diye soruyor bize. 60 kök 2 geldi arkadaşlarım. Sorunun cevabı. Bursa'dan çıktı ama 10 denizli diyor. 80 kök 2 diyor. Bir yerde bir hata mı yaptık? N köşesinin yerden yüksekliği 80 santim. Toplamda 200 değil miydi bu? Evet 200 santim yukarıda olan gergin ipe. Tamam 200 santim yukarıdaysa 80'i burada. Şuraya kaldı 120. Aa pardon. Şurası 120 arkadaşlarım. Şurası 120. Çok özür dilerim. Hata bende yani. Şurası 120. Şimdi şuraya bir daha K diyelim. Şurası da k, burası oldu 2k. Tabii bu da 2k, bu da 2k. Şimdi 3k 120. Demek ki k 40. k 40. O zaman buralar 80 oldu. Tabii ki şimdi doğru oldu bak. 80 80. Burası da 80'in kök 2 katı olacak. Denizli'ymiş. Sorumuzun cevabı doğruymuş arkadaşlar. Evet. Kaç dakika oldu? 12 dakika oldu. Ben de öyle çok yorulmadım zaten. Konu testiyle devam edelim arkadaşlarım biz. Konu testini de gömelim bu arada. 4 özdeş dikdörtgen. Her birinin uzun kenarı kısa kenarının 3 katıdır diyor. Tamam. Ve köşegen uzunluğu kök 10 santimdir diyor. Şimdi şöyle bir dikdörtgen düşünün arkadaşlarım. Şuraya çizeyim ben onu. Şurası K, burası 3K ve köşegen uzunluğu da kök 10 Bakın biri diğerinin 3 katıysa küçük olanın kök on katıydı. Birin kök 10 katı olduğu için K 1. 3 da 3. Demek ki benim kısa kenarlarım 1 santimmiş arkadaşlar. Şurası da 1, şurası da 1. Şimdi şunun uzun kenarı 3 santim olduğu için şuraya 2 kaldı. Şurası 1'dir, buraya 2 kaldı, 2 kaldı, 2 kaldı. Ortada oluşan karenin çevresi, evet, şu beyaz karenin çevresi 2, 4, 6, 8 çıktı. Sorunun cevabı Denizli'den geldi. İkinci sorumuz, x kaç derecedir diyor. Hemen karede köşegen çizilmiş, köşegen açı olacağı için burası 45. 45, 20 daha 65. O halde buna kalacak 115 diyebiliriz arkadaşlarım. Cevap Ceyhan'dan gelir. Evet buna bakalım. Şimdi şuradan aşağı indirdiğim diklik de 2. Burası da 3. Buraya da bir diklik indirelim biz. Şuradan da bir diklik indirelim. Burası 2. Burası 2. 2. 2. Şuraya A diyelim. Burası A. Bakın karenin bir kenarı 5 artı A geldi. O halde burası da 5 artı A olacak. Şuraya 3 artı A. Buraya da 3 artı A kaldı. Şimdi şurada da Pisagor'umuzu çakalım hemen. Kök 29'un karesi 29 eşittir. A kare artı 3 artı A'nın karesi. Şimdi burada çarpanlar ayırma yapmaktansa A'ya değer versem olur mu diye düşünelim. Mesela 2 desek A'ya. Burası 5, 5'in karesi 25, 2'nin karesi 4, 25, 4 daha 29 yapıyor. Demek ki A 2'ymiş. A 2 ise... Bir kenarım ne çıktı benim? 3, 5, 7 çıktı. Yani zaten bana da AB'yi soruyor değil mi? Bir kenarı soruyor. 7'dir. Sorunun cevabı dedik. Kareymiş. Kare kesikli çizgilerden kesilip oluşan parçalar karenin bir kenarları boyunca dışarıya doğru katlandığında şekil 2 oluşuyor. Oluşan ABCD şeklinin çevresi KLM'nin çevresinin kaç katıdır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi şurada konuşalım önce. Şuralara hep bir a a a a a a dersek. Ve ben bu a'yı getirip şuraya şöyle koyduğumda buralarda a a olur. A'lar buraya denk geldi arkadaşlar. Şöyle. Peki bunlar a a ise burası ne oldu? a kök 2. Demek ki bu karenin bir kenarı da a kök 2 ymiş. Şimdi ne diyordu? ABCD'nin çevresi 2, 4, 6, 8A. KLM'nin çevresinin kaç katıdır? KLM'nin çevresi 4A kök 2 yaptı. 4A kök 2'nin kaç katına eşittir diye soruyor. Hemen 4A kök 2'ye böleceğim. Önce 4A'ya bölelim. Burada 2 kalsın. 2 bölü kök 2 çıktı arkadaşlarım. K. 2 bölü kök 2 katı. Onu da 2 kök... 2 bölü 2 diye yazalım. Yani kök 2 ile genişletelim. Sadece kök 2 kaldı. Cevap Edirne'den geldi. Evet. Beşinci sorumuz. EF paraleldir diyor. adyi Alan ABCD'yi 144 vermiş. O halde bir kenarı 12 santimdir diyelim şöyle. Şimdi burada 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı yarısı olacak 6. 60'ın karşısı da kök 3 katı olacak 6 kök 3. Şuradan da dikliğimi devam ettireyim. 30, 90, burası 60, burası 30, burası 60. Sonra 90'ın karşı 6 ise 30'un karşı yarısıdır 3. Buraya da 9 kalır. 60'ın karşı da 3 kök 3'dür. Ve bakın şu uzunluk da 12 santimdir toplam. Yani x ile 3 kök 3'ün toplamı 12'dir. O halde x eşittir. 12 eksi 3 kök 3 gelir. Bursa'da cevabımız. Geldik buna. DE 2 kök 17. Şimdi DE iki kök 17 ise hemen şu hipotenüsü çizelim. Bu bizim karemizin köşegeni oldu. Bu dik üçgenin de hipotenüsü oldu. Hemen bir Pisagor çakalım. Bunun karesi iki kök 17'nin karesi 4 çarpı 17'den 34, 68. 4 de buradan geliyor. 2'nin karesinden 68, 4 daha 72 Şurası 6 kök 2 yaptı. O halde bir kenar 6, 6, 6 geldi. Bizden de karenin alanını istiyor arkadaşlarım. 6'nın karesidir. 36'yı paketledik. Evet. 7 sorumuz. Bir kenarı 20 santim olan kare yüzeyli bir kap altta. Bir kenarı 12 kök 2 santim olan. Şimdi bunun bir kenarı 20'ymiş. Bunun da bir kenarı 12 kök 2'ymiş. Bir akvaryum yapılıyor. Üstteki kabın Lm köşegeni yere paraleldir. Tamam. Lm köşegeni yere paraleldir. Tamam. AP, -E, bilmem ne olduğuna göre şekil 1'den şekil 2'ye geçildiğinde geçirilen süreçte su yüksekliği kaç santim azalmıştır diye soruyor. He, buradaki suyun yüksekliği nedir diye bir soru soruyor bize şimdi önce Şurayı bir bulalım şimdi bunun şuradan yüksekliğini bir hesaplayalım arkadaşlar şimdi şurası zaten 20 şuraya kadar şu ara 20 zaten şunun da bir köşegeninin uzunluğu Burası 12 kök 2 12 kök 2 ise kök 2 katından 24'tür şuranın tamamı köşegenin tamamı 12'nin kök 2 12 kök 2'nin kök 2 katı 24 Köşegen 24 ise bu da tam 2'ye bölecek. 12 burası, 12 burası, 12 burası. Şu üst taraf da 12'dir. Hatta bu orta taban olduğu için 2'ye bölecek. 6, 6. Şurası da 6, burası da 6. Yani 20, 32, 6 daha 38'dir buradaki yerden yüksekliği. Peki buradaki yerden yüksekliği, bakının 20'nin yarısı olmuş 10. Yani 28 santimlik bir azalış var arkadaşlarım. Cevap Adana'dan geldi. Şekil 1'de çevresi 44 santim olan kare şeklindeki blok. Çevresi 44 ise bir kenarına 11 yapıştıralım hemen. Yere koyup şekil 2'deki gibi duruyor. Şimdi şekil 2'ye bakalım. Hemen bir kenarı 11'di. Şuraya 11, 11, 11, 11'i yazalım. Sonra... Şuradan da bir diklik çizelim. Bakın bu kesin 5, 12, 13'tür ha. Şuraya da 11 yazalım da. Bir deneyelim mi? Burası 5 ise, burası 12 olsa. Peki büyük üçgeni sağlıyorum. Bakın burası 11, 5 daha 16. 12, 16, 20. Aha onu da sağladı. Hiç Pisagor yapmakla uğraşmadım. Demek ki buranın toplamı 23'müş. Cevap Ceyhan'dan geldi arkadaşlar. Evet. 9, 5, 3, alan ABC'de 81 ise bir kenarı 9'dur. Buraya 4 kalır, buraya 6 kalır, buraya 6 kalır, buraya da 4 kaldı. Bizden de şunun alanını istiyor. Şimdi ne yapacağız? Şu üçgenlerin alanını tüm kareden çıkartacağız arkadaşlarım. Cevap da gelecek. Buranın alanı 6 çarpı 4, 24 bölü 2'den 12'dir. de burası gelir. 5 kere 5, 25 bölü 2'dir. 3 kere 3 9 bölü 2'dir de buranın alanı. Yani toplayalım 25 9 daha 34 bölü 2 yapar 17 yapar. 17 bu ikisi 24 de bu ikisi 24 artı 17'dir. Üçgenlerin alanı 41 yani. 81'di tüm alan 41'i çıkarttım 40 kaldı. Sorunun cevabı Adana'dan geldi. Evet alan ABC ile alan C, e, F, toplamı 81 bir kareymiş. Şimdi şuna A diyelim bir kenarına. Bu da A, bu da A, bu da A. Buna B diyelim. Bu da B, bu da B, bu da B. Şimdi bunun alanı A kare, bunun alanı B kare. A kare ile B karenin toplamı 80'miş. Peki biz X'i nasıl bulmak isteriz? X kare eşittir Pisagor yaparsak A kare artı B karedir zaten. Yani 80'dir X karede. X kare 80 ise 16 çarpı 5 demektir 80. 4 kök 5 diye de dışarıya çıkar arkadaşlar. 3 var. 3 kök 2 var. Bakın şu köşegeni hemen çizdim. Bu da 3 kök 2'dir. Ve bu köşegen kök 2 katı yani 6'dır. O halde şu dik üçgende 90'ın karşısı 6 iken sadece 30'un karşısı yarısı olur. Burası da 30. Karede köşegen açı ortaydı bu 45. Ve iki iç açının toplamı bir dış açıya eşitten 30 ile 45'in toplamı alfaya eşittir. Yani 75. Evet konu testimiz de tamamdır. Şimdi bence burada duralım. ÖSYS sorularını sonra çözeriz arkadaşlar. Hadi öpüyorum hepinizi kendinize iyi bakın.